Değerli izleyen, Türkiye Haber Türkiye en transfer haber bültenine karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık, mazat tarikhaber.com ana haber bültenine başlıyor. Yaklaşık 00:148'e e, kadar bu ekranlarda günün en sıcak gelişmelerini sizlere paylaşチャンス Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane olursak. sosyal jet tarıkhaber pinterest tarık haber elham tarık haber tiktok tarık haber değil, facebook tarık haber İnketin Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr, Tarık Haber, İslamet Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber, Reddit kanalını takip etmiş. Youtube Tarık Haber, YVK, Ömer Tarık, Ymaz hesaplara yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak bir kolay yayındayız. Bir kolay kanalımız Tarık Haber ile bize ulaşabilirsiniz. Ufçağınlı yayında yayındayız Ufçağınlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'lere ulaşabilirsiniz. İlk kere yayın ederseniz değerli dostlar like kanalımız Tarık Haber TV'lere ulaşabilirsiniz. İşte yayında STV kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. You will have elimizde geçiyoruz değerli dostlar. 21.43'e kadar bu ekranlarda izledik. CNN'deki röportajda başörtüsü krizi yaşanan boş koltuklu fotoğrafla tepki gösterdi değerli izleyenler. Christian Ampor başörtüsü takmayı reddetti. İran Cumhurbaşkanı reisi röportajı iptal etti. CNN muhabiri Christina Ampor ABD New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile yapacağı röportajının kendisinin Başörtüsü takmayı kabul etmemesi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı reisinin ABD topraklarındaki ilk röportajı olacağını dikkat çeken Amonpour, Cumhurbaşkanı'nın başörtüsü takmamı önerdiğini söylediği kibarca reddettim dedi. Babası da İranlı olan ünlü gazeteci Kristina Amonpour, sosyal medyadan boş koltuklu fotoğraf paylaşarak tepki gösterdi. Haber, haber, dünya. Cübristihane Amankor başörtüsü takmayı rehbet etti, İran Cumhurbaşkanı reisi röportajı iptal etti. Cübristihane Amankor başörtüsü takmayı rehbet etti, İran Cumhurbaşkanı reisi röportajı iptal etti. Cenni'ye muhabiri Cenni Amantor, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile yapacağı röportajın, kendisinin başörtüsü takmayı kabul etmemesi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Cemil'in Amerika Birleşik Devletleri topraklarında süt röportajı olacağına dikkat çeken Amanbul, Cumhurbaşkanının başoyunculuk yapmasını önerdiğini söyledi. Bu madde geçtiğinde, dönüşü veren Radyo Van'dan Umut Adası'nın İslan Amanbul, sosyal medyadan boşluk, şu fotoğrafları paylaşarak dikkat çekti. Cemil'in muhabiri Gülislanı Amanbul Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Bey'siyle haftalar öncesinden planlanan röportajın başörtüsü takmayı kabul etmediği için iptal edildiğini ileri sürdü. Amanpour sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran'da protestolar sürüyor ve Mahsa Amuni'nin geçen hafta ahlak polisi tarafından tutuklanması sonrası öldürülmesini verdim. İnsan hakları grupları en az 8 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Dün gece Başkan Jesse bunları ve daha fazlasını sormayı planladım anladım dedi. Amerika Birleşik Devletleri topraklarındaki ilk röportajı olacaktı. Söz konusu röportajın Cumhurbaşkanı Bush'un Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için New York'a yaptığı ziyaret sırasında Amerika Birleşik Devletleri topraklarındaki ilk röportajı olacağına dikkat çeken Alman haftalarca süren planlama ve süt saatlik kringü için ona uluslararası kameralar huzudan sonra hazırladı. Ama Cumhurbaşkanı biz yok dedi. Görüşmenin başlamasından 40 dakika sonra reisinin bir yardımcısının yanına geldiğini aktaran Amanpoh, Cumhurbaşkanının Muharrem ve Safar ayları olduğu için başörtüsü takmanı önerdiğini söyledi. Kibarca reddetti. Kendileriyle İran dışında röportaj yaptığında, daha önceki hiçbir İran Cumhurbaşkanının bunu zalet etmediğini belirttim dedi. Bunun bir saygı meselesi olduğunu söyledi. Reis'in yardımcısının kendisine başörtüsü takmaması halinde görüşmenin olmayacağını açıkça belirttiğini ifade eden Amankov, bunun bir saygı meselesi olduğunu söyledi ve ülkeyi kasıp kavuran protestolara atıfta bulunarak İran'daki duruma atıfta bulundu. Bu eşi benzeri görülmemiş ve beklenmedik duruma katılamayacağını bir kez daha söyledim dedi. Söz konusu konuşmasının ardından Reis'in yardımcısının yanından ayrıldığını aktaran Amankov, görüşme gerçekleşmedi. İran'da protestolar devam ederken ve insanlar öldürülürken, Cumhurbaşkanı reisiyle konuşmak önemli bir an olurdu, dedi. İlliyat. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ülkenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık 21.43'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. İstanbul'u karıştıran olayda flash gelişme yaşandı. Türkiye günlerdir onu konuşuyorduk. Son dakika haberine göre 3 kişi öldürüp ikisi polis 4 kişi yer alamıştı. Yeni gelişme yaşandı. Güven Güler tuklandı. Son dakika haberine göre İstanbul'u birbirine katan seri cinayet ve yaralanma olaylarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 kişi öldürüp ikisi polis 4 kişi yer alayan Güven Güler ile olaylar arasında sırasında yanında bulunan 4 şüpheli tuklandı. İşte değer ayrıntısı 5'leri düşüren ve İstanbul'u karıştıran olayla ilgili son dakika haberinin detayları. <gülüyor> Son dakika, 3 kişiyi öldürüp 2 sipolis 4 kişiyi yaralamıştı. Yeni gelişme, Güven Güler tutuklandı. Son dakika, 3 kişiyi öldürüp 2 sipolis 4 kişiyi yaralamıştı. Yeni gelişme, Güven Güler tutuklandı. Son dakika haberi, İstanbul'da birbirine katansiyeli cinayet ve olaylarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3 kişiyi öldürüp ikisi polis 4 kişiyi yaralayan güven günelle olaylar sırasında yanında bulunan 4 şüpheli tutuklandı. İşte her ayrıntısı dehşete düşüren ve İstanbul'u karıştıran olayla ilgili son gelişmesinin detayları. Son dakika haberi, Türkiye günlerdir İstanbul'da meydana gelen seri cinayet ve yaralama olayını konuşuyor. Üç kişiyi öldürüp ikisi polis olmak üzere 4 kişi yaralayan güven ile ilgili peş peşe yeni detaylar ortaya çıkmıştı. Son olarak İstanbul'u birbirine katan olayda flaş bir gelişme yaşandı ve güvenlikler, Olaylar yaşanırken yanında olan dört ile beraber tutuklandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları. Savcılığa ifade verdiler. Asayiş Şube müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri tarafından 19 Eylül'e başarısında 3 kişiyi öldürdü. iki kişiyi de yaraladıktan sonra bu e silah uygulaması yapan iki polis memurunu silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan güvengülerinin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı. Zanlılar güvengüler ve olay gecesi kullandığı araçtaki NAA, UU ve FT adliyeye sevk edildi. Olayda Celal'ın öldürülmesi sırasında evde bulunan bu ile 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle işlemle çocuk suç mevzuğunda yapılan alının da adliyeye getirildiği öğrenildi. Küçük çekmeci adliyesine sevk edilen toplam 6 şüpheli savcılığa ifade verdi. Tutuklanmasına hükmedildi. Şüphelilerden o ifade verdikten sonra savcılık tarafından ne? serbest bırakılırken güven güler. Ne U.H.B.T. ile 18 yaşından küçük olan A.Ü. tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Suluk Ceza Hakimliği, Şirketliler Güven Güler, Ne.A.U.H.B.T. ile A.Ü.'nün tutuklanmasına hüküldü. Yapılan incelemede, Güven Güler'in olay günü ilk olarak Ergül Bey adlı arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullandı, paralarında alacak verecek meselesi olduğu ve bu nedenle yaşanan tartışmanın ardından Ergül Bey'i silahla öldürdüğü belirlendi. Güven Güler'in daha sonra arkadaşı A.Ü. 17 arayarak olayı anlattı. İkilinin bir süre sonra birlikte uyuşturucu kullandıkları bir adrese gittikleri öğrenildi. Burada karşılaştıkların nea, ruhu ve ile uyuşturucu kullanmaya devam eden ikilinin daha sonra bu kişileri de yanlarına alarak uyuşturucu temini için telefonla irtibat kurdukları Ayhan Min'in evine gittikleri tespit edildi. A.Ü. de yanına alarak evin kapısına giden Güven Güler'in, Ayhan'in evde olmadığını söyleyen babası Celal Müh'i silahla vurarak öldürdü, daha sonra yine üç kişinin bulunduğu araca binerek amcasının evine gittikleri belirtildi. Güven Güler'in burada da amcasının eşi Gülüge'yi silahla öldürdüğü, amcasının kızı Sevimge ve Adem Fuh'i silahla yaraladığı tespit edildi. Güven Güler'in daha sonra evet. babasının da bulunan evet. gidip babasını tehdit edip bir miktar para alarak şey, oradan Aksaray'a gittiği öğrendi. Boğazıma şey anlattı. Ya, Buradaki bir büfede oturdukları sırada ikilinin hareketlerinden şüphelenen ve ya. kendilerine kimlik soran hmm, güventimi değil. polislerine de ateş edip kaçtıkları belirlendi. Olayın devamında Güven Güler'in <gülüyor> farklı yönlere kaçarak bir taksiye binip Başakşehir'e gittikleri tespit edildi. Yolculuk sırasında Abi, taksi sürücüsüne üç ayrı cinayeti ve polisleri yaraladığı olayları anlatan Güven Güler'in taksi sürücüsüne bana iyi davranmasaydın seni de öldürecektim dediği öğrenildi. Taksiden indiği bölgede geniş kapsamlı çalışma başlatan polis ekipleri tarafından bir viyat altında gizlendiği sırada yakalanan zanlının üzerinden bir tanıca zelit iç mermi ele geçirildi. Kaçmış zaten çıkmış ya. Ne olmuştu? Ha? Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memurları Ozan Kurutaç ve Özgür Karagöz'e silahla ateş ederek yaralayan güvenliğe daha sonra olay eee? evinden kaçmıştı. Kimliği tespit edilen zanlının olaydan önceki gece Başakşehir'de Ergün Gül'i silahla ateş ederek öldürdüğü belirlenmişti. Daha sonra amcasının Güvercintepe mahallesindeki evine giden Savurgan'ın kapının açılmaması üzerine amcasının kızı Sevim Gey'nin evine gittiği, Burada silahla ateş edip amcasının eşi Gül Gey'i öldürdüğü. Amcasının kızı Sevim G ve Adem Fiy de yaraladığı ortaya çıkmıştı. İki kişiyi öldürdükten sonra ikisi polis dört kişiyi daha yaralayan Güven Güler, polisin yaptığı operasyonla Başakşehir'de saklandığı viyadün altında olayda kullandığı değerlendirilen silahla yakalanmıştı. Çalışmaların devamında da polislerin yaralandığı olay sırasında Güven Güler'in yanında bulunan bir şüpheliyle olayla ilgisi olduğu değerlendirilen yaşı küçük bir zanlı daha gözaltına alınmıştı. Güven Güler'in üzerinde ele geçirilen ve soruşturma kapsamında incelenen silahın, küçük çekmecede aynı gün Celalvin'in, 71, öldürülmesi olayında kullanıldığı ortaya çıkmıştı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Marşını çeken emekliyi takip etti. Uzak bir bölgeye götürün. Büyükşen cinayeti sanı, helva hazır, Ya hazır, şeker olun. Alper Alpertaş gözaltına alınırken ortalık fena karıştı.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 Kanlı, aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz. Başka yerde yayınlanamaz. Jokin'in <gülüyor> kuruluşu birisi Maynetaş delik hakları aittir. An haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.43'e kadar ve diğer haberimiz geçiyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye, Luxembourg'u konuk edicek. Maç 21:45'te başlayacak. Maç Başakşehir Fatih Satyumunda oynanacak. Değerli izleyenler, maçı sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. <gülüyor> 70 bin lira <gülüyor> bile var. <gülüyor> Akım başladı. Yer bulmak imkansız. Değerli izleyenler. Putin kısmı sebebelik ilan ettiği Rusya'dan Antalya'ya akın başladı. Tek yön uçak bileti 70 bin liraya kadar çıktı. <gülüyor> Rusya-Ukrayna Savaşı 24 Vat'tan bu yana devam ederken Rusya'dan kritik kararlar vermeye devam ediyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı sebebelik ilan etmesi ve Rusya'da diğer ülkeleri hatta akın etmeye başladı. Rusların çok tercih ettiği ülkelerin başında ise Türkiye geldi. Hava şirketlerindeki Antalya uçuşlarında yer kalmazken bilet <gülüyor> fiyatları da tek yönlü olarak 70 bin liraya kadar yükseldi. Haber, haber, güncel. Putin kısmi seferberlik ilan etti. Rusya'dan Antalya'ya akın başladı. Tek yön uçak bileti 70 bin liraya kadar çıktı. Putin kısmi seferberlik ilan etti. Rusya'dan Antalya'ya akın başladı. Tek yön uçak bileti 70 bin liraya kadar çıktı. Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Rusya'dan kritik kararlar verilmeye devam ediyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı seferberlik ilan etmesiyle Ruslar diğer ülkelere adeta akın etmeye başladı. Rusların en çok tercih ettiği ülkelerin başında ise Türkiye geldi. Hava yolu şirketlerindeki Antalya uçuşlarında yer kalmazken, Bilet fiyatları da tek yönlü olarak 70 bin liraya kadar yükseldi. Ukrayna ile devam eden savaş sürecinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in dün kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklamasının ardından <gülüyor> ayrılanların en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor. Türk hava yollarının Moskova başta olmak üzere bu ülkenin tüm <gülüyor> seferleri dolarken, diğer hava yolu şirketlerinde <gülüyor> <bir> yol <kalması gülüyor> yer bulmak imkansız. Rusya'dan Antalya'ya turist getiren tur operatörlerinin yetkilileri, 18-65 yaş arası askere elverişli kapsamdaki erkeklere bazı Rus hava yolu firmalarının bilet satış yasağı getirdiğini kaydetti. Bilet fiyatlarının yoğun talebe bağlı ciddi arttığını aktaran tur operatörü firmaları yetkilileri, Türk hava yollarına ait uçuşlarda Antalya'ya tek gidiş bilet fiyatının 70 bin TL'yi bulduğunu, birçok uçuş firmasında da 40-50 bin TL bandında olduğunu, ancak yer bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaydetti. Turizm firmaları, 18-65 yaş arası askerliğe elverişli Ruslardan tur paketi satın almış olanlara maliyetler çıkartıldıktan sonra iade işlemleri yapılacağını açıkladı. 21 Eylül öncesinde tarifeli uçuş bileti almış olanlara da bilet ücretlerinin tamamen iade edileceği belirtildi. Uçaklarda yer bulamayanlar araçlarıyla yola çıkmış. Antalya'da ikamet eden Rus vatandaşları ise yakınları ve tanıdıkları birçok ismin Antalya'ya gelmek için yola çıktığını, en çok talebin Antalya, İstanbul, İzmir ilerine olduğunu kaydetti. Rusların Antalya dışında Dubai, Gürcistan gibi başka ülke ve şehirlere de yöneldiği açıklandı. Uçaklarda yer bulamayanların ise kara yoluyla araçlarıyla Antalya'ya gelmek için yola çıktığı belirtildi. Antalya'ya tatile veya iş amaçlı gelen yaklaşık 30 Rus vatandaşının, Antalya Havalimanı'ndan bugünkü uçuşlarını iptal ederek uçağa binmedikleri de kaydedildi. DDA <gülüyor> Ana sayfaya dönüştü kayınız. Karşını çeken emekliyi takip etti. Ana haber devam ediyor yaklaşık 21.43'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz Dünya bu hamleyi konuşuyor. Sürprize hazır olun denildi. Ronaldo'a geri deniyor. Cristiano Ronaldo geri çağırdılar. Dünya bu transfer hamlesini konuşuyor. İngiltere ve Premier Ligdevi Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi bitmek bilmiyor. Sezon başında mutsuz olduğu için takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Portekizli Spursların kariyerine <gülüyor> Avrupa'da devam etme yönünde karar aldığı ve devre arasında kırmızı şeytana veda edeceği öne sürüldü. Unders'in İtalyan kalecisi Marco Silvestri'dan Ronaldo'ya transfer çağrısı geldi. Spor. Spor. İngiltere. Cristiano Ronaldo'yu gelince ağırlılar. Dünya bu transfer hamlesini konuşuyor. Cristiano Ronaldo'yu gelince ağırlılar. Dünya bu transfer hamlesini konuşuyor. İngiltere Premier League Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi bitmek bilmiyor. Sezon başında mutsuz olduğu için takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Portekin'in <gülüyor> Avrupa'da devam etmediğinde karar aldı ve devre arasında kırmızı şeytanlara veda edeceği ödeştirildi. Udinesi'nin İtalyan kalecisi Marco Silvestri'den Ronaldo'ya transfer çağrısı geldi. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nı bekleyen Cristiano Ronaldo'nun organizasyonun ardından İngiltere Premier League devi Manchester United'dan ayrılması bekleniyor. Bir rekor daha kırmıştı. Futbol tarihinin milli formayla en fazla gol atan oyuncusu olan Ronaldo, günümüze kadar Portekiz milli takımının formasıyla çıktığı 188 karşılaşmada rakip ağları 117 kez sarsmayı başarmıştı. İranlı Ali Dayı'yı geçen Ronaldo bir rekora daha imza atmıştı. İtalya'dan flash çağrı Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli Yıldız'a İtalya'dan flash bir çağrı geldi. Yolculuğu... <gülüyor> Ronaldo'nun geleceğini... <gülüyor> Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında yer almak istiyorum. Kendimi çok motive hissediyorum. Yolculuğun henüz bitmedi ifadelerine Udines'e kalecisi Marco Silvestri cevap verdi. Udinese'ye gel. Silvestri, Ronaldo'nun yorumlarının bulunduğu paylaşıma Udinese'ye gel şeklinde yorum bıraktı. Bu mesaj sonrasında Seri A kulübü Silvestri'nin yorumuna bir göz emojisi koydu sürprizlere hazırlıklı olmalıyız Instagram'da gerçekleştirilen bu olay sonrası sosyal medyadaki futbol severler sürprizleri hazırlıklı olmalıyız şeklinde yorumlarda bulundular en çok aranan haberler <gülüyor> ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21 e kadar diğer haberimize geçiyoruz Merakla bekleniyordu. Erdoğan duyurdu. %25'lik indirim başlatıyoruz dedi. Son dakika abone göre TOKİ kampanyası resmen açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan %25 peşin ödeme indirimi başlatıyoruz diyerek duyurdu. Son dakika abone göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bekleyen TOKİ açıklaması geldi. ABD gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, TOKİ'den ev alan vatandaşlara bir müjde vermek istediğini belirterek Detayları açıkta değer Doğan açıklamasında TOKİ'den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için %25 peşin ödeme indirimi yap, kampanyası başlatıyoruz dedi. Bugün başlayacak olan kampanyanın 19 Ekim'e kadar süreceği öğrenildi. Finans, finans, ekonomi. Son dakika Toki kampanyası resmen açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan %25 peşin başlatıyoruz diyerek duyurdu. Son dakika TOKİ kampanyası resmen açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan %25 peşin ödeme indirimi başlatıyoruz diyerek duyurdu. Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen TOKİ açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, TOKİ'den ev alan vatandaşlara bir müjde vermek istediğini belirterek detayları açıkladı. Erdoğan açıklamasında TOKİ'den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için %25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz dedi. Bugün başlayacak olan kampanyanın 19 Ekim'e kadar süreceği öğrenildi. İşte detaylar. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni müjdeyi duyurdu. TOKİ destekli sosyal konut projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için %25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz diyerek detayları açıkladı. Erdoğan ayrıca kira ve konut fiyatlarının da vakıf seviyelere düşmesini beklediklerini ve bundan şüphe duymadıklarını belirtti. Son dakika TOKİ'nin indirim kampanyası. Erdoğan yeni müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sonundan New York'taki Türk gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide önemli açıklamalarda bulundu. Seçimden sonra ikinci etap çalışmalarına hemen başlayacaklarını belirten Erdoğan, Toki'den ev alanlar için müjdeli bir haberi de paylaştı. Toki'den ev veya iş yeri alıp geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için %25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin %25 inden az olmamak şartıyla yapabildikleri kadar ödemeye %25 indirim alabilecek diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün başlayacak kampanyanın 19 Ekim'e kadar süreceğini söyledi. Rusya ile ekonomik ilişkiler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya ile bankacılık alanındaki ortak girişimleri mercek altına alındığının hatırlatılması ve Türkiye'ye yaptırım hamleleri gibi bir eğilim söz konusu olabilir mi? sorusu üzerine Milkart'ın Rusya ile Türkiye arasında bir adım olduğunu, bu konu hakkında atacakları adımların değerlendirmelerini ilgililerin yaptığını, ona göre adımlarını atacaklarını belirtti. Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu. Toki sosyal medyadan duyurdu. Taksi tartışladı. Erdoğan, Alternatifimiz var, bu ayrı. Ama bütün dert, işte bu yaptırımların farklı versiyonları. Bunlar gerçekten dostluğa falan yakışmıyor. Ekonomik ilişkilerimizin düzenlenmesine yakışmıyor. Biz şimdi ister istemez ne yapacağız? Alternatifleri ne olabilir? Bu alternatifler üzerinde ilgili bakan arkadaşlarım görüşmelerini yapıyorlar. Bu görüşmelerden sonra da İstanbul'da Cuma günü inşallah bütün ilgili arkadaşlarımı toplayacağım. Onlarla bir toplantı yapın. Burada da nihai kararımızı vereceğiz dedi. Sosyal konut projesi başvurularında son duru. Sosyal konut projesine ilişkin bir soruya da Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en geniş, en kapsamlı konut kampanyasını başlatmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Erdoğan, Ekim ayı sonuna kadar sürecek başvurulara ilk gün 1 milyon talebin geldiğine, şu anda başvuru sayısının 5 milyona yaklaştığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi. Kampanyaya gösterilen teveccüh aslında vatandaşımızın devletine olan güveninin bir işaretidir. Devlete güvendiği için de buna böyle ilgi gösteriyor. Burada 422 milyar lirayı aşan bir yatırım devrinden, 200 binden fazla yeni istihdamdan, 250 alt sektörü ilgilendiren bir ekonomik hareketlilikten bahsediyoruz. Böylesine dev bir yatırım çarpan etkisiyle çok daha büyük bir ekonomik hareketliliğe zemin hazırlıyor diye konuştu. Kira ve konut fiyatları Bir süredir dengesiz görünüm sergileyen kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini beklediklerini, bunun gerçekleşeceğini vurgulayan Erdoğan, tüm bunlara rağmen muhalefet tarafının projeyi eleştirmek için gösterdiği gayreti de anlamakta zorlandıklarına dikkati çekti. Esasen muhalefet ile bizim aramızda şöyle açık net bir fark var, biz dert değil, inanın bunların derdi yok. Bunlar başka yerlerde, işleri güçleri alavere dalavere ifadesini kullanan Erdoğan, kendilerinin tek derdinin millet, bunların derdinin ise illet olduğunu söyledi. Erdoğan, hiçbir fark gözetmeksizin, her insanın huzuru ve refahı için koşturduklarını, sadece dertli değil aynı zamanda millete bu imkanları sağlamakla sorumlu olduklarını da devamlı ifade ettiklerini anlattı. Öyle yıl sonunu falan beklemeyeceğiz. Sosyal konut projesi gibi hayırlı bir adımda bile suyu bulandırmaya, bununla yetinmeyip millete hakaret etmeye çalışanların bir derdinin, sorumluluğunun bulunmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti. Öyle böyle, böyle biz bunu başardığımızı göstereceğiz. Bir defa 81 vilayetimizin tamamında yaşayanlara bizim bu konutları teslim etmemiz, bunlara en güzel cevap olacak. Şimdi bu ilk etapta attığımız adım. Öyle yıl sonunu falan beklemeyeceğiz. Ben Murat Bey'e de ifade ettim. Öyle yıl sonunu falan bekleyecek zamanımız yok. Hemen Anadolu'dan başlamak üzere bir defa temelleri atmaya başlayalım. Küçükten büyüye. Oradan da Ankara, İstanbul'u, İzmir, İstonya, Kayseri vesaire buralara doğru işi genişleteceğiz. Bunlar kurdukları masaya, yabancı büyükelçilerden, terör örgütleri yandaşlarına kadar herkesi toplayıp bir tek milleti dışarıda bırakmak suretiyle netice alacaklarını zannediyorlar ama yok. İkinci etap için tarih verdi. Sosyal konut projesindeki bu adımı atmakla beraber seçimden sonra da bu işin ikinci etabını başlatacaklarını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar ikinci etabı da duyunca tabii iyice rahatsız oldular. Çalış sen de ya. Ama senin öyle bir derdin yok. Biz muhalefete sadece diyoruz ki siz gelin, bizi izlemeye devam edin. Ama bunlar seyirci olmayı da bilmiyor. Bizim durumumuz bu noktada çok çok farklı. İnşallah biz öncelikle 250 bin, ardından 1-250 bin daha olmak üzere toplamda 500 bin konutluk bu projeyi de milletimizin hizmetine sunarak farkımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Tabii bir taraftan da arsaları yetiştireceğiz. 250 bin konut amaçlı arsayı da hazırlayacağız. Ayrıca 50 bin işyeriyle ilgili adımımızı da hızlı atıyoruz. İnşallah dükkan sahibi olmak isteyenler de orada olacaklar. Alanlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ'den ev alan vatandaşlara da bir müjde vermek istediğini söyleyerek şunları kaydetti. TOKİ'den ev veya iş yeri alıp, geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için %25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin %25 indirim az olmamak şartıyla yapabildikleri kadar ödemeye %25 indirim alabilecek. Bu kampanyadan Yeni ödeme taksitleri 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlayacak ve 19 <gülüyor> Ekim'e kadar sürecek. Sonunda <gülüyor> dönüşü olan kolaylaştırıcı olacağız. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Milyonların beklettiği... Ana haber devam ediyor yaklaşık 21.43'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve Türkiye'nin e, ilk de belli oldu değerli izleyenler. Maç kadrosuna bakacak olursak Kare'de Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncüz'deki Çelik, Eren Elmalı, <gülüyor> Cengiz Ünder, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Akdurkoğlu, Orkun Kökçü, Enes Ünal ve Halil oldu 2.11'de ve Yenekler'de Onur Bulut, Altay Bay'ındır. Ahım! <gülüyor> Doğan Alemdar, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Sertar Kürler, Tolga Ciğerci, İrfan Kahveci, Yunus Akgün, İsmail Yüksek, Öberkan Kutlu, Sertar Dursun yer alıyor. Lüksemburg İkombi'nde, Anthony Morris, Laurent James, Miko Pinto, Makime, Canot, Morbin Martin, Sebastian Tilt, Vincent <coughs> Tilt, ki sono ti kesliato operatör Grand Labor Prestani Sinani yer alıyor ve gereklere Ralf Schock, Erwin Latit, NS Mam, NS Mamutovic, Erik Peviga, Lars Skersorn, Fernand Nordnerts, Artinsorech, Diego Pimentel, Mental, Purul, Mercourdoville, Marcelo, Churci ve Michael Omazson ya yer alıyor. Maç e, 21.45'te. Yolcu otobüsü <gülüyor> bariyerlere çarptı, facihan eşinden dönürdü, 30 yolcu vardı. Yalova Bursa Karayolu'nda kontrolden çıkan yolcu otobüs bariyerleri çarptı. 30 yolcunun bulunduğu otobüste ölen veya gelen olmadı. Kaza <gülüyor> sonrası yolu tamamen kapatan otobüs kurtarma çalışmalarından kenara çekildi. Haber. Haber. Güncel. Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Facihan'ın eşiğinden dönüldü. 30 yolcu vardı. Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Hacı An'ın eşiğinden dönüldü. 30 yolcu vardı. Yalova-Bursa karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüs bariyerlere çarptı. 30 yolcunun bulunduğu otobüste ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası yolu tamamen kapatan otobüs, kurtarma çalışmalarının ardından kenara çekildi. Kaza, Orhan Gazi'de Bursa-Yalova karayolu-Orhan Gazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 30 yolcusu ile Yalova'dan Bursa istikametine seyreden yolcu otobüs, Orhan Gazi girişinde Yeniköy Işıklı Kavşağı yakınlarında yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Yola paralel bir şekilde iki bariyer arasına sıkışan otobüsteki yolcular kaza nedeniyle panik yaşadı. Soruşturma başlatıldı. Yokta! İki bariyer arasında sıkışan ol, ol, ol, ol, ol, otobüs yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında yoldan kaldırılabildi. Otobüsteki yolcular bir başka otobüse nakledilirken, kapanan yolda trafik ekipleri trafiği yan yoldan sağladı. Otobüsün kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Maaşını çeken emekliyi takip etti. Uzak bir bölgeye götürün. Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter denizlide düştü. Esnaf kapı önünde kuyruk oldu. 5 milyon dolar buhar oldu. En çok aranan haberler. İletişi. Yardım. Üyelik.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 Ana haber devam ediyor. Yaklaşık 21.43'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ortada karıştırılır sezon sonuna veda ediyor değerli izleyenler. Opsiyon maddesi ortada karıştırılır. Galatasarayda Yıldız ismi veda geliyor. Son dakika haberi Yeni sezon öncesi yaptığı transfer hayatına en çok söz ettiren kulüplerin başına gelen Altasaray'da Juan Matan'ın kavraya katılması her yurt dışında da yurt dışında oldukça ses getirmişti. İspanyol Yıldızı Manchester United'ın 1'i artı bir yıllık kadrosuna katan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Matay'a henüz forma şansı vermezken sözleşmesindeki bilinmeyen madde herkes şaşırttı. İşte detaylar. Spor. Spor. Galatasaray. Opsiyon maddesi ortalığı karıştırdı. Galatasaray'da Yıldız ismi ve dağı. Opsiyon maddesi ortalığı karıştırdı. Galatasaray'da yıldız isme vedda. Son dakika. Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren kulüplerin başında gelen Galatasaray'da, Juan Mata'nın kadroya katılması, hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça ses getirmişti. İspanyol yıldızı Manchester United'dan bir bir yıllığına kadrosuna katan Galatasaray'da teknik direktör <gülüyor> okan Mata'ya henüz forma şansı vermezken, sözleşmesindeki bilinmeyen madde herkesi şaşırttı. İşte detaylar. Juan Mata Sezon sonunda kadrosunu birçok isimle güçlendirerek, şampiyonluk kupasına gözünü diken Galatasaray'da transferi en çok ses getiren isimlerden biri de Juan Mata olmuştu. sarı kırmızılıların Manchester United'dan Dunbon servisiyle birlikte bir bir yıllığına kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncunun sözleşmesinde bilinmeyen bir madde ortaya çıktı. Bilinmeyen Madde Ajanspor'un haberine göre, 34 yaşındaki Yıldız oyuncunun bir yıllık opsiyonunun uzaması için Galatasaray'da 25 maçta süre alması gerekirken, ilk Yedi karşılaşmada henüz forma şansı bulamayan Mata için Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Juan Mata hiç antrenman yapmamış yeni sezon öncesi. Zamana ihtiyacı var ifadelerini kullanmıştı. İmkansız. Bu haberin duyulmasının ardından sosyal medyada taraftarlar imkansız, o kadar maçta oynama şansı yok, Sezon sonu gönderirler gibi yorumlarda bulundu. 1.9 milyon euro. Galatasaray kamuoyu aydınlatma platformuna, ha, yaptığı açıklamada Juan Mata'nın yıllık maaşını açıklamıştı. İspanyol futbolcu Galatasaray'dan bu sezon için toplam 1.9 milyon euro kazanacak. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. <gülüyor> son dakika haber. spor, astroloji ve magazinler. Ana haber temiz devam ediyor. Yaklaşık 21.43'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ülkede <gülüyor> infial yaratmıştı. Görüntüye ortaya çıktı değerli izleyenler. Masa Emin'in ölümü İran'da infial yaratmıştı. Görüntüye ortaya çıktı. Gene böyle olmuş. İran'a karıştıran Mahsa Emin'in ölümü olayın ardından ülkeler her geçen saat yeni bir haberler gelmeye devam ediyor. Gözaltından sonra yaşamını yitiren Evin'in ölümü ülkede protestolara yol açmış ve sokağa inen gruplar bu olaya tepki göstermişti. Son olarak İran Mahsa Emin'in ölmeden önceki son görüntülerini paylaşacağı görüntülerdeki detaylar. Haber, haber, dünya. Mahsa Emini'nin ölümü İran'da infial yaratmıştı. Görüntüler ortaya çıktı, yere böyle yılmış. Mahsa Emini'nin ölümü İran'da infial yaratmıştı. Görüntüler ortaya çıktı, yere böyle yılmış. İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin ölümü olayının ardından ülkeden her geçen saat yeni haberler gelmeye devam ediyor. Gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Emini'nin ölümü ülkede protestolara yol açmış ve sokağa inen gruplar bu olaya tepki göstermişti. Son olarak İran, Mahsa Emini'nin ölmeden önceki son görüntülerini paylaştı. İşte o görüntülerdeki detaylar. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis tarafından kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi, ülkede infiale yolu açtı. Protestoların düzenlendiği ülkede karışıklık devam ediyor. Tüm dünyanın karar <Gülüyor> sisteminde olan olaya ilişkin yeni ayrıntılar geldi. İran, Mahsa Emini'nin son görüntülerini yayınladı. İşte detaylar. 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin İran'da götürüldüğü karakolda işkence görerek öldüğü öne sürülmüştü. Yayınlanan yeni görüntülerde <gülüyor> polis karakolundaki eğitim esnasında kalp krizi geçirip yere yıldığına ilişkin görüntüler paylaşıldı. İran'ın başkenti Tahran'da ahlak polisi olarak bilinen ihrşat devriyeleri tarafından 13 Eylül'de gözaltına alınan Emini, Bundan bir süre sonra komaya girerek hayatını kaybetmişti. Emine'nin ölümünün ardından ülkede çok sayıda grup sokağa çıkarak sloganlar atmış ve açtıkları dövizlerle Emine'nin ölümüne tepki göstermişti. Protestolarda ölü ve yaralıların olduğu haberleri de gelmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bundaki reportajda başörtüsü krizi Ve değerli yani izleyen bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'un haber büklerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haberse bizden tarikhaber.com'a bekleriz. Seyirizde yalan elektronik tercihleri destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uzun ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar diye soru çıkın. Hmm, hmm.